Beyna sormalı. Hasta olmamak için mesafe koruyorum? kapıyı. Dışarıda kalsın mikroplar. Hasta olmamak için bir süre çıkma. Evde kal. Gülme dostum. Ben seni biliyorum. Eski dostum. Eski dostum. Yakında görüşeceğiz. görüşeceğiz. Evde kal. Evde, Evde kal. Kal. Dersini çalış Çocuk evde kal, kal. Oyununu oyna evde kal Fizik dinle ama evde kal. evde kal Hasta olmamak için Korumalısın sen de kendini Suyla ve sabunla hadi Yıka yıka ellerini Yıka yıka ellerini Yok et sen de bütün kirleri Sağlıklı olmak için hey Beni dinlemeli Evde kal hey, ev evde, evde kal, kal. Yemenisin, Sağlıklı beslenmelisin Bol suyu tüketmelisin Kalabalıktan kaçınmalısın Hapşırıp öksürünce Ağzını kapatmalısın <gülüyor> Hapşır Ama hasta etmemek için biliriz Yapmamız gerekeni. Çok çok çok yaklaşma Bir süre kimseyle tokalaşma Yakınlaşan olursa dur orada Gelme buraya Herkes bilir bizim dostluğumuz çok eski Sağlığımızı korumak için Uzaktan selam vermeliyiz Evde kal ev evde kal, kal. Kitabını oku evde kal Heyo heyo ne haber miskin İyidir mandırina seni sormalı Hasta olmamak için mesafeli koruyorum Kapar kapıyı dışarıda kalsın mikroplar Hasta olmamak için bir süre çıkma Evde kal Zülmen dostum ben seni biliyorum Biz eski dostumuz yakında görüşeceğiz. görüşeceğiz Evde kal ev evde kal Yama evde kal. Bilmini de kal. Izle, kal. kal. Dersini, Dersini çalış evde kal. kal. Boya, evde kal. kal. Evde kal. De kal. Izle, evde kal. De kal. Dersini, Dersini çalış, çalış evde kal. kal. Oyununu oyna evde kal. Orta, evde, kal. Dinle Dilya, evde kal. Hasta olmamak için Yok et de bütün kirleri Sağlıklı olmak için Hey beni dinlemeli Evde kal ev, evde kal. kal Kitabını oku evde, evde kal, kal. Oyununu oyna, evde, evde kal. kal Müzik dinle ama evde kal. evde kal Sebze yemelisin Sağlıklı beslenmelisin Bol suyu tüketmelisin Kalabalıktan kaçınmalısın Hapşırıp öksürünce Ağzını kapatmalısın <gülüyor> Hap Bir süre kimseyle tokalaşma Yakınlaşan olursa Dur orada gelme buraya Biz severiz birbirimizi Herkes bilir bizim dostluğumuz Çok eski Sağlığımızı korumak için uzaktan selam vermeliyiz Evde kal ev, evde kal Kitabını oku